Çok şükür, konteyner kentimiz kuruldu. Yaklaşık burada 500 adet konteyner var. Daha da artacak inşallah. Yollarımız da dökülüyor. Belediyemiz de sağ olsun bize destek veriyor. Malatya Büyükşehir Belediye. Çok güzel oldu. Allah herkesten razı olsun. Cenab-ı Allah böyle acıları, böyle dertleri, böyle kederleri bize göstermesin inşallah, vatanımıza, milletimize. Bundan inşallah ders alırız. Başımızdaki idareciler, yöneticiler derslerini inşallah bu sefer alırlar. Bir daha böyle dertler, sıkıntılar Rabbim göstermesin inşallah.